Selamlar herkese ben Hüseyin Oçak Bu videoda YouTube'un neden çöktüğünü konuşacağız Uzun zamandır da üzerinde yoğunlaştım. YouTube platformunun kapatılması Yani aniden bir erişim sorunu yaşanması Beni biraz korkutmadı değil Çünkü aklıma gelen ilk şey direkt Türkiye'nin bir yaptırım uyguladığı bildiğiniz üzere sosyal medya platformlarında temsilcilik ataması için bir şart koşmuştu ülkemiz ve bu şart doğrultusunda da YouTube'un bir temsilci ataması gerekiyordu fakat o temsilciyi atamadılar ben de bir anda bu erişim sorununu görünce aklıma direkt acaba Temsilci atanamadığı için mi bir kapatılma kararı alındı diye düşündüm ve araştırmaya başladım fakat araştırmalarım sonucu tamamen bunun dışında olan sadece yani Google servisleriyle bağlandığımız hiçbir uygulamaya erişemediğimizi fark ettim. Açıklamalar da bu şekildeydi. Google Türkiye erişim problemi yaşanınca Twitter hesabında YouTube ile ilgili şu açıklamayı yaptı: YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Çözmeye çalışıyoruz." dedi. Bütün bu krizde sadece ayakta kalan Facebook'la Twitter oldu. Aynı zamanda Google'un diğer hizmetleri de çökmüş bulundu. Yani YouTube'un yanı sıra Google Drive, Google Play, Gmail, Google Ads, AdSense birçok Google'a bağlı platformlarında çöktüğü bildirildi. Fakat ilginçlik olacak bir tarafta şu, YouTube'da video izlemek için gizli sekmeyi kullanabiliyorsunuz. Yani normal sekmede açamıyorsunuz. YouTube'da herhangi bir aktivite yapamıyorsunuz. Fakat gizli sekme açtığınız zaman da istediğiniz gibi YouTube'a giriş yapmadan kullanabiliyordunuz. Sadece bir buçuk 2 saatliğine çöken YouTube platformu tüm dünyada büyük bir etki uyandırdı. Bundan da anlamakta ki... YouTube artık alışla gelmiş medyanın yani televizyonun, gazetenin, derginin de önüne geçmiş bir platform ve bunun büyüklüğünde herkesin kabullenmesi gerekiyor. En azından benim düşüncem bu şekilde. Diyeceklerim bu kadar da eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.